Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayız. İnceleme konumuz ise TCL'in ülkemize getirdiği son modellerden biri olan 10 Plus. Biliyorsunuz arkadaşlar TCL Çinli bir üretici. Kısa bir süre önce Türkiye pazarına girdiler ve Plex modelini satışa sunuldular ardından On L'ye getirdiler. Şimdi ise 10 Plus ile karşımıza çıktılar. 10 Plus genel itibariyle diğer iki TCL modeline göre biraz daha böyle Gözü hoş gelen bir yapıya sahip. Telefonun tasarımına geçtiğimizde arkadaşlar bizleri kavisli bir ekran karşılıyor ki diğer TCL modelleri genel itibariyle düz ekrana sahipti. Burada kavisli bir ekran söz konusu. Telefonu şöyle kendimizi tuttuğumuzda arkadaşlar sağ tarafta power ve ses açıp kapatma tuşunun olduğunu görüyoruz. Sol tarafta ise yine TCL telefonlarından alışık olduğumuz akıllı anahtar var. Yani bu tuşa herhangi bir uygulama atayıp onu açabiliyorsunuz. Alt tarafa geçtiğimizde sim kart yuvası ve Type-C girişinin olduğunu görüyoruz. Üst tarafta ise arkadaşlar kulaklık girişimizde bir tane mikrofonumuz var. Arka yüze geçtiğimizde ise yan yana konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülümüz yer alıyor. Bu ana kamera modülünün hem sağ hem de sol kısmına birer tane flash ışığı yerleştirilmiş. Gelelim arkadaşlar tekrardan ön yüze ve biraz ekran özelliklerinden bahsedelim. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2340 piksel ki bu artık alışık olduğumuz bir çözünürlük değeri pek çok telefonda karşımıza çıkıyor. Telefondaki piksel derinliği ise yaklaşık olarak 398 ppi. Ekran gövde oranına baktığımızda ise %89.5'lik bir değerle karşılaşıyoruz. 6.47 inçlik bir ekrana göre... %90'a yakın ekran gövde oranı gerçekten iyi bir değer. Bunu söyleyebiliriz. Tabi bu değerin bu kadar yüksek olmasında kavisli ekran tasarımının rolü çok büyük. Eğer ekran kavisli değilse düz olsaydı arkadaşlar muhtemelen %85 %85'lere falan inerdi bu ekran gövde oranı. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Alt ve üst çerçevelere baktığımız zaman genel olarak gözü çok fazla rahatsız etmeyecek düzeyde bir kalınlığa sahipler. Yani telefonun her taraftan bakıldığı zaman... Göze hoş geldiğini söyleyebiliriz. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu telefonda arkadaşlar zaten kavuşsuz olmasından ötürü de AMOLED bir ekran kullanılıyor. Biliyorsunuz TCL kendi panellerini üretebilen sayılı firmalardan bir tanesi. Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung'un Çin'de yer alan bir LCD fabrikasını da satın almışlardı. Şu anda Asya'daki televizyon pazarını hükmetme konumuna geldiler ki önümüzdeki dönemde Türkiye'de de televizyon satmaya başlayacaklar. Bunu da sizlerle Yeri gelmişken paylaşmış olalım ve gelelim telefonumuzun kamerasına. Bu telefonda arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz üzere dörtlü bir ana kamera modülü yer alıyor. Bu ana kamera modülünde 64 megapiksellik geniş açılı bir kameramız mevcut. Bu kameraya 16 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu kamera modülüyle 4K çözünürlükte videolar çekmeniz mümkün. Ayrıca ön tarafta yer alan 24 megapiksellik geniş açılı kamerayla da 1K kalitesinde videolar çekebiliyorsunuz. Evet peki bu videoları çekmek için gerekli olan teknik özellikler bu telefonda mevcut mu? Yani biliyorsunuz kamerayı koydunuz eyvallah ama bu kameraya hükmeden asıl olay arkadaşlar Yonga Set'i. Genel itibariyle Çinli üreticiler son dönemde Mediatek tarafına kafayı fazlaca taktılar ki bundaki asıl neden üretim maliyetlerini düşürmek. Fakat TCL'e baktığımız zaman bu 10 Plus modelinde karşımıza Qualcomm tabanlı bir yonga setinin çıktığını görüyoruz. Bu telefonda Snapdragon 675 bulunuyor arkadaşlar ki bu 11 nanometrelik üretim sürecine tapiri olan bir yonga seti. Yani ne demek 11 nanometrede bir transistör var. Bu yonga setinin içerisinde genel itibariyle çok yeni bir yonga seti mi? Hayır değil ama günü kurtaracak bir yonga seti mi diye soracak olursanız evet ki bu telefondaki Teknik detaylara da, teknik özelliklere de hükmedebilecek kapasiteye sahip bir Yonga seti. Telefon 6 GB'lık RAM ile desteklenmiş. Fiyatına baktığımızda belki 8 GB olsa daha iyi olabilirdi diyoruz. Çünkü 6 GB artık orta segmentin giriş basamağındaki modellerde bulunan RAM kapasitesi ki ülkemizde satışa sunulan General Mobile 20 Pro'da bile arkadaşlar 6 GB RAM var. Ki bu telefonun fiyatı da 2300 Türk lirası seviyesinde. Bu telefona baktığımızda yine 6 GB RAM var ama fiyatına bakıyoruz. Gayet uçuk bir rakamla karşılaşıyoruz. Dahili depolama ise arkadaşlar bizleri 128 GBlık bir boş alan karşılıyor. Bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün. Günün sonunda bazı modellerde 64 GB'lardan başlıyor. Dolayısıyla 128 GB olsun 256 GB olsun gayet şu anda, şu anlık için söylüyorum. Kurtaracak depolama alanları. Yani 128 GBlık bir telefonunuz varsa öyle deli gibi fotoğraf çekmiyorsanız deli gibi videolar çekmiyorsanız muhtemelen sizi mikro SD karta ihtiyaç duymayacak şekilde idare edecektir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, gelelim arkadaşlar telefonumuzun bataryasına. Bu telefonun 4500 miliamperlik bir bataryaya yer alıyor. Bu bataryayı 18 wattlık hızlı şarj teknolojisiyle desteklemişler. Bataryayı boş bir şekilde prize taktığınız zaman yarım saat böyle 30-35 dakika içerisinde %50 oranında Şarj oluyor arkadaşlar. Tam şarja ulaşmak istediğinizde ise 1 saat 20 dakika falan geçiyor hemen hemen. Yani telefonu boşken taktığınız 1 saat 20 dakika sonunda tam şarja ulaşmış oluyor. Peki gelelim TCL'in 10L modelinin kamera performansına. Az önce sizlere kağıt üzerindeki kamera detaylarını söylemiştim. Şimdi dilerseniz sizleri bu telefonla çektiğimiz fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece modunda olsun, düşük ışıkta olsun, yüksek ışıkta olsun pek çok fotoğraf çektik. Genel itibariyle telefonun fotoğraf kalitesi bu şekilde kötü değil bence. Yani gününü kurtaracak fotoğraflar hatta gece fotoğraf çekimlerinin ben daha düşük kalitede olmasını bekliyordum. Lakin gece fotoğraf çekimleri de gayet iyi ve başarılı. Dolayısıyla fotoğraf tarafında TCL'in gerçekten başarılı bir model ürettiğini söyleyebilirim. Peki video tarafında nasıl? Dilerseniz şimdi sizlere hemen canlı bir video performansı sunalım. Şöyle ön kamerayı açalım ve evet ön kamerayla çekmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda TCL'in ön kamerasına geçtim. Ön kamerayla yaptığınız çekimlerde bakayım zoom yapıyor mu ekrandan ona bakıyorum. Bazı telefonlarda yapıyordu. Bunu da yapmıyor. Ön kamerayla yaptığınız çekimlerde karşınıza çıkacak olan video kalitesi bu şekilde şöyle ani hareketler ettiriyorum ki videonun yırtılıp yırtılmadığını da görün istiyorum. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra şimdi de ne yapalım? Bir de Arka kameraya bakalım arkadaşlar. Arka kameramızı çevirelim. Evet bir de arka kameranın video performansını görelim. Oğuzcum senden bir yardım alayım. TCL 10 Plus'ın arka kamerasıyla çekimler yapıyoruz. Yani canlı bir video çekiyorum. Eğer telefonla hani ben YouTube videosu çekeyim derseniz ve telefonu şöyle tripoda koyarsanız karşınıza çıkacak olan video ve ses kalitesi bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta şöyle biraz da titreterim bakalım. Videoda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bunu da görmüş olalım ve durduralım. Evet. Genel itibariyle telefonun canlı video performansı bu şekilde. Ee, ben baktığımda yani deneme çekimleri de yaptım video tarafında. Başarılı arkadaşlar. Hani çok kötü değil. Dışarıda da yapsanız, içeride de yapsanız. Yani dışarıdaki ortamda da olsa içerideki ortamda da olsa gayet başarılı video çekebiliyor. Zaten hani YouTube ve benzeri platformlarda kullanacaksanız mikrofon takmak zorundasınız. Çünkü öbür türlü dış sesleri çok fazla alacaktır. Mikrofon taktığınızda ses sorununu da ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla hani ben YouTube için de düşünüyorum bir telefon derseniz. Yani bu telefonun video performansı çok kötü değil. Gelelim fiyatına. Bu telefon arkadaşlar hala hazırda biz bu videoyu çektiğimiz tarihte daha ülkemizde satışa çıkmamıştı. Lakin bize gelen basın bildirisinde telefonun fiyatı 3900 lira olarak lanse edildi. Açıkçası 3900 lira biraz yüksek bir fiyat geldi bize. Yani telefonun fiyatı böyle 3900'deydi 3500 lira 3300 lira seviyelerinde olsa bence daha başarılı olabilirdi. Fakat bana soracak olursanız 3900 lira biraz fazla arkadaşlar biraz daha düşmesi lazım bu fiyatın. Ha yurt dışı fiyatı da çok ucuz değil bu arada bunu da belirteyim size. Yani 400 küsür eurolara bu telefon satılıyor Avrupa'da şu anda. Yani diğer Üreticilerle baktığımız zaman TCL'lerini Türkiye'ye ucuz bile getirmiş diyebiliriz. Fakat yine de ne bileyim 3900 lira e, yani benzer özelliklerde daha ucuza cihazlar bulmak mümkün mü? Olabilir. Gerçi son dönemde baktığımızda artık orta segment cihazlar bile 3000 liranın üzerinde satılmaya başladı. Artık telefon fiyatları çok arttı arkadaşlar. Bize absürt geliyor ama muhtemelen önümüzdeki yıl 3900 liraya biz artık normal demeye başlayacağız. Kaçırmayın demeye başlayacağız. Bu da gerçekten bizler için üzücü diyebiliriz. Evet bir incelememizin daha sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımızdan ve diğer sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.